bugüne kadar baykar dediğimiz zaman TB2, Akıncı, jet motorlu ilk uçuşunu yapacak. Kızıl Elmayı size çok anlattım ama onların yanında pek fazla dihaya çok fazla değinemedik bugüne kadar. Çok az sayıda video yaptık. Burada özellikle diha konseptini biraz size anlatmak istiyorum. Çünkü sonrasında diha anlatacağız ama motor konusuyla ilgili çok detaylı bir video izleyeceksiniz. Diha gördüğünüz gibi yaklaşık 5 metre kanat açıklığına sahip bir insansız hava aracı sistemi. Normalde Baykar'ın tb 2 olsun, Akıncı olsun tabii ki Kızıl Erme'de aynı şekilde pist kullanarak yani uçak gibi koşturup havalanacak. diha dikey kalkış ve iniş özelliğine sahip. Bunları nasıl yapıyor? Ön tarafta da var ikişer tane arkada da iki tane var. Bu görmüş olduğunuz elektrik motor yapıyor. Peki bunlar niye konmuş? Dediğim gibi dikine kalkış yapabilmek için. Arkasından kalkış tamamlandıktan sonra bu arkasında görmüş olduğunuz Motor çalışmaya başlayacak. 12 beygirlik bir elektrik motoru. Dikine kalkışlar elektrik motoru. 12 beygirlik olan yanlış söylemiş olabilirim. Benzinle çalışan bir motor havada dönmeye başlayacak. Buradan elektrik enerjisi almaya başlayacak. İçerisindeki çalışacak kamera ve diğer sistemler arkasından DiHA görev uçuşlarını gerçekleştirecek. DİHA'nın tasarımı bu şekilde ama biraz önce de dediğim gibi şimdi sizi motoru yapan Erin motora götüreceğim. Oradaki röportajımızda bu motorun çok ilginç hikayesini birlikte izleyeceğiz. Büyük arkamda gördüğünüz belki Atakiki Hürjet, Milli Muharep Uçak veya küçük bir İHA sistemi. Örneğin Baykar'ın geliştirdiği diha, dikine kalkış yapacak. Bu tür sistemlerde Türkiye olarak en fazla sorunu motorda yaşıyoruz. Motorda yerli çözümlerle bunu çözebildiğimiz zaman işi çözme haline geliyoruz ve bu şekilde bütün sistemleriyle milli rahatlıkla satabileceğimiz, herhangi bir ihraç kısıtlamasına girmeyeceğimiz elimizde üründen oluyor. Son günlerde zaman zaman ben de sosyal medyada iyi bir şekilde takip ediyorum. Elim motoru var ve elim motor işte bu görmüş olduğunuz 12 beygirli motor önümüzdeki günlerde DİHA üzerinde verilmeye başlanacak ve farklı bir bakış olacak Erin Motor'la da ilgili detayları almak için standındayız Sağ Expo'da sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Ersin Şahin Erin Motor'un kurucu ortaklarından ve aynı zamanda genel müdürüyüm Peki sizin bu diha, bir İHA sistemlerine üretme nasıl başladı ama bir öncesini azıcık anlatın ki <gülüyor> e, izleyicilerimiz siz sadece hani motora daha bugün başlamış değilsiniz. Neler yaptınız önceden? Yani aslında şöyle en başından anlatacak olursak bizim ailemiz 70'li yılların ortasında alüminyum pres döküm kalıplarıyla başlıyor işe. Sonrasında 90'lı yılların başında alüminyum pres döküm işi yapıyoruz ve şu anda da halen devam eden işimiz de Mercedes gibi, Porsche gibi firmaların ana tedarikçisi durumundayız döküm konusunda Türkiye'de. Bizim ikinci nesil olarak hayalimiz hep bir son mamul Kendi teknolojimizi te, yani patenti bizde olan ürünleri üretmekti ve bu şekilde e, içten yanmalı motor pazarına girdik. Ortaklarımızdan biri de e, çok uzun yıllar bu pazarda iş yaptığı için. Daha sonrasında ilk başta bir 18 kW gücünde 24, 2400 devirde 18 kW güç üreten bir dizel motor yaptık. Endüstriyel dizel motor. Burada hedefimizde jeneratör, işte motopomp ve marin gibi ürünler vardı. O pazara hizmet veriyorduk. Ancak o pazardan hep daha bir nişe daha farklı bir pazara girme hayalimiz vardı. Ve Saha İstanbul üyesi olduk savunma, sanayine girilmek için. İşte bir Teknofest'te biz TB2'nin motorunu gördüğümüzde o zaman şimşekler çaktı. Dedik ki bu yapılabilir. Biz bunu yaparız. Eee konuyu işte sağ İstanbul yönetimine açtık. Sonra Haluk Bey sağ olsun bir gün bizi kırmadı. Fabrikamızı ziyaret etti ve hikayemiz başladı. Çocuklar siz bu motoru yaparsınız. Hadi bizim yeni bir projemiz var. Buna motor geliştirin dediler. Sağ olsun sonrasında Selçuk Bey fabrikamızı ziyaret etti ve bizim hikayemiz başladı. Hani oradan buradan, buradan kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hani belki bize bizden daha çok güvendiler gerçekten. O bizim için çok önemliydi. Ve e, DİHA için motor geliştirmeye başladık. Bir tane 6 beygirlik versiyonunu geliştirdik. Bu görmüş olduğunuz şu an hali hazırda son halinde kullanılan 12 beygirlik versiyonu. Farklı ee, uçaklar için şimdi 18 beygirlik bir versiyonu da geliştiriyoruz. Dilerseniz biraz motordan bahsedeyim mi? Şimdi ben e, bahsedip şöyle bir şey söyleyeyim izleyicilerimizle. Biraz böyle parantezi açmış oluruz. Şimdi DIA e, dediğimiz insansız hava aracı işte ne yapıyor? Baykar tv 2 yaptı. Büyüttü bunu. Akıncı yaptı. Akıncı'nın da daha üst modelleri e, kızıl elma, elma geliyor. Bir de diha var. Diha nedir? Dikine kalkış yapıp dikine kalkış yapıyor. Görev sırasında bu arkada görmüş olduğunuz sizin motor çalışıyor değil mi? Aynen öyle. 12 beygir gücünde 12 beygir üretiyor. 8000 devirde 12 beygir güç üreten. Aynı zamanda e, ürettiği güçle uçağın içindeki av avyonikleri besleyen bir motor bu. Yani buradaki en önemli dihanın en büyük özelliği Piste ihtiyaç olmadan 5 metre kanat açıklığındaki bir e, insansız hava aracı dikey kalkış yapabiliyor herhangi bir yerden ve sonrasında biz elektrik motorlarıyla dikey kalkışı gerçekleştirdikten sonra bizim motorumuzla da ileri yönlü hareketine başlıyor. Şimdi motorun üzerine sormak istiyorum gördüğümüz normal pervane. Tarvay'ın arkasındaki bu görmüş olduğunuz izleyicilerimiz için de şöyle gösterelim. Bu parça nedir? Şimdi bu aslında bakarsanız e, bu motor işlerindeki en önemli parçalardan biri. Bu aynı volan ve aynı zamanda marş motoru alternatör. Yani bunun uluslararası starter alternatör diye geçiyor. Ne iş yapıyor? Marş motoru görevi görüp yerde veya uçaklarda çok sık gözüken işten yanmalı motorlarda motorun havada susması halinde tekrar start veriyor. ve start verdikten sonra da e elektrik üretmeye başlıyor. Burada Power Management ünitemiz var. Ee, bu siyah olan, bu kutu güç kontrol ünitesi. Üretilen gücü, burada alternatörle ürettiğimiz gücü 5, 12 ve 24 watt olarak uçağın içindeki aviyonikleri beslemek için kullanıyoruz. Onun haricinde bu bir elektronik kontrolle bir motor. Yakıt sistemi elektronik olarak kontrol ediyoruz. Burada da bir ECU görüyorsunuz. Bu ECU'nun kart tasarımı ve bununla beraber yazılımı da bize ait. Yani bu motor için kimse bize sen bunu üretemezsin, şuna satamazsın, ben bunun için bu parçayı vermem gibi bir lüksü yok. Çünkü yüzde yüz yerli teknolojiyle, yurt içindeki beraber çalıştığımız firmalarla bu alternatörü mesela marş motoru alternatörünü FEMSAN'la beraber yaptık. Geliştirdik. Burada teknopark firmalarıyla, üniversite işbirliklerine kullanarak, işte medeniyet Üniversitesi'nden Yıldız Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızla beraber bizim kendi ARGE merkezimiz geliştirdi. Yüzde 100 yerli bir motor çıkarttık ortaya. Bu bizim için bir başlangıç. Şimdi fuarda sizler de görmüşsünüzdür. Bu segmentte motorları kullanan çok fazla insan safı var. Ve giderek de sayıları artacak. Bunu sadece e, savunma sanayi olarak düşünmeyin. Sivilde de özellikle Türkiye'de zirai ilaçlama konusunda insan araçlarının kullanımı gerçekten arttı. E, burada talep artacak. Bizim hedefimiz erim motor olarak. Aynı Baykar gibi nasıl dünyada insansız havaracı dendiğinde Baykar'ın adı bir şekilde anılıyorsa bu güç segmentinde de motor konuşulduğunda herhangi bir insansız havaracı yapmak isteyen aklına Erin Motor, aklına Baykuş gelsin istiyoruz. Bu arada Baykuş sizin İHA Motor ailesi mi oluyor? Evet. Orada İHA Motor ailesine verdiğimiz isim Baykuş. Baykuş H12 bu. Diğeri H6. 6 beygir, 12 beygir. Ee, bu şekilde. Çok çok teşekkürler. Sizlere kolaylıklar diliyorum ben. Yeni yeni ürün Yapın, işte burada da görüyorsunuz Saha Expo, Saha İstanbul'la şirketler nasıl bir araya geliyor. Sadece üretim değil, fikir üretimi, karşılıklı konuşma ve şirketler bir arada etkileşimle birlikte görüyorsunuz bu ürünler çıkıyor. Umarız bu ürünler büyür, farklı farklı yerlerde, dünyanın dört bir tarafında belki de amatör havacılık için olur. İnşallah, onları bekliyoruz. İnşallah, İnşallah. Bizim hedefimiz büyük. Sağ olun. Çok teşekkürler Yufarı. Sağ olun, teşekkür.